Sanki kırk yılda bir akla gelen biri Büsbütün kırıp geçtin beni şimdi Yüzleştiğim yüzsüz aşkın geçmişi Bırak ağlayayım varsın ayıp olsun Lime lime döküldüm Ummadığım yerden Sorular sordu hayat, deliye döndüm Bırak ağlayayım, varsın ayıp olsun, lime lime döküldüm Ummadığım yerden sorular sordu hayat, deliye döndüm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 Varsın ayıp olsun lime lime döküldüm Ummadığım yerden sorular sordu hayat deli